Arkadaşlar 3 e, gündür falan video atmıyordum kanala öyle bir şeydi. E, bugün e, bu videoda 20 aboneye özel çekiyorum arkadaşlar bakın. Gözükmüyor olabilir. 20 abone olduk. Evet e, bu kanaldaki bir senelik sürecimi gerçekten güzel geçirdim. hani. İzledikleriniz oldu e, vesaire dislike attıklarınız oldu. Ee, videolarımı beğendiğiniz için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, yani şu süreçte hesabımda falan. Evet bazı aksaklıklarım oldu. Kanala e, video atamadığım zamanlarda oldu. Ama bence güzel bir süreç oldu. Ee, bu Hugo, Hugo Ege Türk kanalından sonra e, yakında ikinci kanalımı açacağım arkadaşlar. Ona da abone olabilirsiniz. 20 ee, abone olduk şu an? Bakın. Mesela bir tane videomda şöyle 2 dislike 3 like var. 2 dislike 3 like. Evet. Yeni Savaşçı Suki gelmişti. Mesela bunu anlatmıştım. E, bu videolar bu haftaki attıklarım arkadaşlar. Şöyle. Bakın Zaten ne diyor burada? 5 gün önce diyor. Şurada. Evet arkadaşlar. E, yani kanalı Açtığım günden boyunca videolarımı hepsini izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu 20 aboneyi de kutluyoruz. Ve bay bay. Ve e, sağa sola, ortaya, ortaya kanalım bırakıyorum. Sağa sola da ikişerli videolar bırakıyorum. Yani 4 tane izleyebilirsiniz. Bay bay.